QPR açısının ölçüsü 2x artı 122'ymiş. QPR yani buradaki açı 2x artı 122 dereceye eşit. RPS açısının ölçüsü ise 2x artı 22 derece olarak verilmiş. Bizden RPS açısının ölçüsünü, yani bu ifadenin değerini bulmamız isteniyor. X'in değerini bulursak bu son derece kolay olur öyle değil mi? x'in değerini bu ifadeye yerleştiririz ve rps'nin ölçüsünü buluruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Gelin şekle biraz daha yakından bakalım. Bu iki açının ortak olmayan kenarlarının bir doğru oluşturduğunu görebiliyorsunuz değil mi? O halde bu iki açı bütünler açılar olurlar. Yani 2x artı 122 artı 2x artı 22 180 dereceye eşit. Buradaki açının 180 derece olduğunu biliyoruz ve soruyu çözmeye başlayabiliriz. 2x artı 2x, 4x eder. 122 artı 22 ise 144. 4x artı 144 eşittir 180. Çok güzel. İki taraftan da 144'ü çıkarırsam, sol tarafta 4x, Sağ tarafta ise 180 eksi 144, 36 kalır. Yani 4x eşittir 36. İki tarafı da 4'e bölelim. x'in 9 dereceye eşit olduğunu bulduk. rps açısı ise 2x artı 22 olarak verilmişti. O zaman 2 kere 9 artı 22, 18 artı 22'den 40 eder. RPS açısı 40 dereceymiş. Çok güzel.